Musullu küçük evaletlerinin sunduğu çarkıfelek başlıyor. Musullu küçük evaletlerinin sunduğu çarkıfelek devam edecek. Musullu küçük evaletlerinin sunduğu çarkıfelek devam ediyor. Musullu küçük evaletlerinin sunduğu çarkıfelek devam ediyor. Bir puan durumunu göreyim bakalım. Buton etabına geçeceğiz. Herkes de oynayabiliyor. Söz sözünü, mü? Onun sözünü verdim. İnşallah da tutacağım. Musullu küçük evaletlerinin sunduğu çarkıfelek devam edecek. Ah, A ah, ah. Musullu küçük evaletlerinin sunduğu çarkıfelek devam edecek pusullu küçük ev aletlerinin sunduğu çarkıfelek devam ediyor. Ağaçım, dile güle, güle ağdırız. Güle güle de kullanınız sediyenizi. Hep bizi hatırlayınız kolaylıklar. Teşekkürler. Teşekkürler. Emin önüne gidiyorsun. Evet çünkü oranınki efsane. Şimdi böyle bir sürü yeni lokmacılar çıktı. İçine hı, çikolata hı. koyuyorlar, üstüne bir şey ama onlar bir şeye benzemiyor. Emin önüne gidip öyle. Herkese bol şanslar diliyorum. Hayda oh! Musullu küçük ev aletlerinin sunduğu çarkı felek devam edecek. Araba neden sizinle olmasın? İyi akşamlar eyvallah. Musullu küçük ev aletlerinin sunduğu çarkı felek sona erdi.